Herkese merhaba, bu videoda sizlerle birlikte aus CFX'te ısıtma bobininin ısı transferi analizini inceleyeceğiz. Problemimiz e, silindirik bir problem. Katı bölge ve akışkan bölgemiz var. Katı bölge 1 mm kalınlığında bir kalsiyum karbonat malzememiz mevcut. Ve aynı zamanda bobin 4.4 voltluk bir e, voltajı bulunuyor. Başlangıç sıcaklığımız katı bölgemizin başlangıç sıcaklığı 550 kelvin ve boru bakır borudan oluşuyor. Akışkan bölgemizde su 300 kelvin sıcaklığında bir su ve giriş hızımızda 0.4 metre bölü saniye olarak verilmiş. Şimdi bu bilgiler bu bilgileri verdikten sonra artık başlayabiliriz. Şöyle ansit cfx'i başlatıyorum. Ve bakın buradan çalışma klasörümü görüyorsunuz. Çalışma klasöründe neler var? Şöyle bir bakalım. Meş dosyama gtm uzantılı. Ansizcfx'in okuyabileceği bir meş dosyam mevcut. Ve buradan çalışma klasörümü de gördüğünüz gibi seçtikten sonra. Cfx. Pre'ye tıklıyorum. Pencerm açıldı. Şimdi buradan ilk olarak New diyorum ve General diyorum. General'ı seçiyorum, OK diyorum. Şimdi buradan ilk olarak ne yapacağım? Tabii ki mesh dosyamı okutmam gerekiyor. Bunun için File, Import, şuradan mesh'i seçiyorum ve mesh dosyamı seçip Open diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi domain'im geldi. Katı bölge mevcut ve akışkan bölge mevcut. İlk olarak ne yapacağız? İlk olarak e, malzeme tanımlamalarını yapacağız. Daha sonra domain ayarlamalarını yapacağız. Yani hangi bölgenin nereye denk geldiğini, e, bölgenin fiziksel ayarlarını yapacağız. Daha sonra e, sınır şartlarını da sonra artık e, analizimizi koşturacağız. Şimdi ilk olarak malzemelerin e, özelliklerini tanımlayalım. Şöyle bakın materials bölümü var şurada. Buraya buradaki ağacı açıyorum ve benim bakırdı zaten. Şöyle bakıra sağlayıp tıklayıp editliyorum. Şimdi benim elektromagnetik özelliği bulunan e, bölgem katı bölge. Dolayısıyla buradaki kapıra da elektronik, e, elektromagnetik bir özellik kazandırmam gerekiyor. Bunun için de metal proportisi geldim. Ve buradan elektromagnetik proportisi açıyorum. Ve kondaktivite tanımlamak için şöyle tik hale getiriyorum. Şöyle bakın artık değer girebileceğim bir alan açıldı. Şimdi buradan kondaktiviteye girebilirim. 59 6 10 üzeri 6. Şimdi bakın bu değeri girdim. Ve OK diyorum. Bakır için yaptığım tanımlama bu şekilde. Bir de e, kalsiyum karbonat oluşturmam gerekiyor. 1 mm'lik mm bir kalınlığa sahip olan bir e, kalsiyum karbonat malzemem bulunuyor. Tabi bu burada mevcut değil. Dolayısıyla benim bir malzeme oluşturmam lazım. Ne yapıyorum? Bakın şuradan materyalo gördünüz. Buna tıkladım. Ve yeni malzemem için isim girmem gerekiyor. Şöyle kalsiyum karbonat yazabilirim yazdım Şimdi buradan ne yapıyorum Termodulimik siteyi tıklıyorum ve buradan Solid olarak seçiyorum benim buradaki malzemem solid Devam ediyorum Material properties'e geldim Ve buradaki değerlerimi artık girebilirim mesela buradan MolarMess var MolarMess için ne gideceğim 100.087 elimdeki değerle giriyorum Ondan sonra density var burada. Density içinde 2.71 tabi birimimizi buradan değiştireceğiz. Gram bölü santimetre küp olarak değiştirdim. Bir de e, specific heat tamamlayacağız. Şuradan onun içinde tabii aktif hale getiriyorum ve değerimiz açılıyor. 0.9 olarak girdim ve aynı zamanda şöyle bakın, termal Conductivity ne diyeceğim? Şurada, e, transport propertisi. Şuradan açıyorum, pardon. Termal evet. konduktiviteyi aktif hale getirdim ve 3. 85 olarak giriyorum. Evet. E, tanımlamalarım bu şekilde. Malzemem için. Şöyle gördüğünüz gibi termal kondaktivite girdim. Niçin? Çünkü ısı transferi gözlemleyeceğim. Bunun için bu değer benim için önemli. Aynı zamanda şu, şu değerlerin ısı transferi için önemli. Malzemenin e, karakteristik özelliği için bunlar önemli. Ve aynı zamanda e, malzemenin katı ya da sıvı olduğunu buradan tanımladım. Ve okey diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bakın 7 malzemem buraya geldi. Artık e, malzemelerimi tanımladım. Şimdi sıra artık bölgelerimi tanımlamadım. 2 e, tane bölgemiz var demiştik. Katı bölge ve akışkan bölgemiz. İlk olarak akışkan bölgeyi tanımlayalım. Şöyle bakın şurada kutu şeklinde bir ikonumuz var. Buna bir kere tıklıyorum. Ve water zone diyorum. Waterzone'a tıkladım. İki tane şöyle gördüğünüz gibi bölgemiz bulunuyor. Ve farklı isimlendirilmiş Coil ve Anulus diye. Ben akışkan bölgeyi tanımlayacağım için Coil'den farklı diğer bölgeyi seçiyorum. Şöyle Anulus'u seçtim zaten. Gördüğünüz gibi bölge seçili hale geldi. Şuradan DomainTard Fluid olacak. Ve akışkan bölgeyi seçti zaten. Ve bizim malzememiz ne? Hava değil, su olacak. Suyu da buradan seçtik. Buradan yapacağımız başka bir ayarlama bulunmuyor. Fluid modlasa geliyorum. Şimdi ben benim burada ne göz ne gözlemlemem gerekiyor? Is transferi gözlemlemem gerekiyor. Dolayısıyla enerji denklemlerini de çözmem gerekiyor. Bunu aktif hale getirebilmem için. Ee, şuradan Options kısmından Termal Enerji olarak açıyorum. Bu yaptığım işlem Fluentdeki Enerji Equation'ı Aktif hale getirmemle aslında Hemen hemen aynı. Devam ediyorum. Buradan bakın Domain Initialization var. Buraya geliyorum. Aktif hale getiriyorum. Okey diyorum. Ve tamamlıyorum. Şöyle birinci bölgemi tamamladım. Akışkan bölgemi tam, tamamladım. Şimdi katı bölgemi tanımlayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, diğer bölge default domain olarak tanımlanmış. Şimdi solid bölgemi tanımlıyorum. Tekrar domain dedim. Bu sefer solid son diyorum. Da buradan bu sefer ne seçeceğim? Coil seçeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve Solid Domain olarak seçtim. Buradan malzememi ne seçiyorum? Copper olarak seçiyorum. Başka ayarlayacağım bir şey yok. Diğer taba geçiyorum. Ve buradan yine Termal Enerji olarak seçil. Halde ve elektromanyetiği bakın şuradan aktif hale getiriyorum. Electric Field model Ben buradan... Ne yapacağım? Elektrik potential'ı seçiyorum. Daha sonra initialization var. Buradan da ne yapacağım? Başlangıç sıcaklığını tamamını tanımlamam gerekiyor. Bunun için bakın şuradan otomatik ısı alıyor ve 550 Kelvin olarak giriyorum. Okay dedim. E, buradaki tamamlamalarım bitti. E, şimdi bakın şöyle gördüğünüz gibi Water Zone ve Solid Zone var. Şimdi artık e, sınır koşullarını oluşturmaya geldi sıra. Şöyle bakın şuradan ise tıklıyorum. Ve hangi bölgedeki sınır şartını tamamlayacağım? Solid Zone'daki. Solid zone tıkladım ve birinci sına şartım olan ground'u giriyorum. Şöyle ground olarak yazdım. Ground dediğim yer neresi? Şöyle coil end one. Şöyle şuradaki de, şuradaki böyleyi tamamlayacağım. Tabii buradaki e, elektriksel bir e, ısıtma mevcut. Dolayısıyla buna göre bir sına şartı tamamlayacağım. Bandı details'e geldim ve şuradan. Bakın electric field'dan voltaj giriyorum. Ve buradan işte sıfır voltaj olarak girinebilik olarak. Daha sonra çıkış çıkışta da 4.4 voltaj olarak geleceğim ve bu şekilde bir e, tanımlama yapmış olacağım. Okey dedim. Bakın şurada ground olarak bir tane sınır şartım geldi gördüğünüz gibi. Tekrar buradan sol uzoda geldim ve bu sefer hop diyorum. Buradan da aynı şekilde volt ve end to yet. Bakın şuraya seçili hale geldi zaten. Boundary details'e geldim. Voltaj diyorum ve 4.4 volt'u buradan bu şekilde gidiyorum. Apply OK dedim. Şöyle gördüğünüz gibi hot ve ground'u görebiliyoruz. Bu katı bölge içinde. Şimdi inlet Innet'i gireceğim. Yani akışkan bölgedeki inlet'i gireceğim. Yine aynı yerden şöyle motor zona geldim. Ve buradan inlete ya da inflow diyelim. Inflow olarak gidiyorum. Şöyle inlet inflow olarak kalabilir. Devam ediyorum boundary details'ten. Benim hızım ne kadardı? 0.4 metre bölü saniye. Şuradan 0.4 metre bölü saniye olarak girdim. Tabii sıcaklığım vardı benim. Akışkanım hangi sıcaklığında giriyordu? 300 Kelvin sıcaklığında giriyordu. Okey dedim. Şöyle gördüğünüz gibi. oluştu. Bir de çıkış sınırım bulunuyor. Çıkış sınırımı da tanımlayacağım Bunun için tabi ki ilk başta... Ee, Şöyle farklı bir şey de diyelim. Bir ifade oluşturalım. Expression oluşturalım. O expression'ı seçelim daha sonra. Şöyle bakın. Expression'ı tıklıyorum. Ve outlet temperature diyorum. Outlet temperature. Outlet Ve buradaki ifademi giriyorum. İlk başta ortalama sıcaklık değerini de, e, ifadesini yazıyorum şu şekilde. Ve neredeki? Outflow'daki. Apply dedim. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane ifade oluştu. Şimdi artık sınırımı oluşturabilirim. Motorzone'a geldim. Neydi? Outflow demiştim. Okey dedim. Buradan tabi opening olarak seçiyorum. Şöyle opening olarak seçtim. Ve buradaki değerim işte 0 pascal. Ve çıkış sıcaklığımı bakın ben burada oluşturduğum şurada bakın expression'da oluşturduğum buradaki ifadeyi yazabilirim. Aynısını yazıyorum. Outlet temperature olarak yazıyorum. Şöyle bakın şuradaki normalde sayı girmem lazım. Lazım. Şöyle bu şekilde. Fakat e, karakter girmem için şöyle şöyle Enter Expression'a tıklıyorum. Ve Outlet Temperature Temperature olarak yazdım. Şöyle kontrol edelim. Doğru mu yazmışız. Buradaki büyük ve küçük harfler de önemli. Evet, bunu bu şekilde yazdık. OK dedim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir de katı ve akış katı bölge ve akışkan bölge arasında bir arayüz var. Bunu da tanımlanması gerekiyor. Şöyle bakın, şuraya geldiğimiz zaman üzerine domain interface var. Bunu tıklıyorum. Domain interface 1 olarak kalabilir. Ne diyorum? Fluid Solid interface. Birinci interface'im ne burada? Water zone. Diğer interface'im de solid zone. Diğer seçeneğe geliyorum. Buradan transferi seçiyorum. Bakın Tin Material'ı, şuradan Tin Material'ı seçtim. Interface modeli. Ve malzeme olarak, benim nasıl bir malzemem vardı? Kalsiyum karbonat vardı. Bunun 1 mm kalınlığında seçiyorum. Şöyle bir şey, bu şekilde 1 mm olarak seçtim. Okey dedim. Artık benim fiziksel modelleme bitti. Şimdi artık nümerik modellemelere geldi sıra. Bunun için şuradan Solver Controller şöyle tıklıyorum Ve time scale'i physical time scale olarak seçtim ve benim 2 saniye olarak giriyorum. 2 saniye olarak girdim. Okey dedim. Ve artık e, analizimi koşturabilirim. Şöyle define tıklıyorum. E, çözümü kaydetmem için isim vermemi istiyor. Şöyle varsayılan ismiyle bırakabiliriz. Save diyorum. Ve şöyle bana bir kontrol e, paneli açıyor. Start, start, run diyebilirim şu an. Evet, analizimiz koşuyor şu an. Evet, şöyle gördüğünüz gibi, bakın tamamlandı. Okey diyorum. Artık. Post Processing'e geçebilirim. Nasıl yapacağım bunu? Şöyle şuradan çıkıyorum. Daha doğrusu şuradan Gelelim ve cft posta tıklıyorum. File diyorum. Load Result diyordum. Ve Şuradan bakın. Res yani Result dosyamı seçiyorum. Open diyorum. Okey dedim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi ilk olarak e, kontrollerimizden başlayalım. Şöyle coilin e, kontrollerini görelim. Onun için bakın şuradan kontura tıklıyorum, insert contour dedim, ok diyorum. Burada variable kısmından ne seçeceğim? Temperature seçiyorum. Şuradan lokal dedikten sonra apply dedim. Şöyle şu şekilde bakın sıcaklık dağılımını görebiliyoruz. En düşük sıcaklığımız 381 Kelvin, en yüksek sıcaklığımız da 740 Kelvin civarlarında. Tabii farklı konturlar da görebilmemiz mevcut. Yani şuradan sadece sınırları değil de aynı zamanda biz de bir biz yüzey oluşturup o yüzey üzerindeki kontrolleri görebiliriz. Mesela ne olsun? Diyelim ki silindirik bir yüzey alalım. Şu aradan bir yüzey alalım. Tabii ki bu yüzey oluşturmamız için ne gerekli? Bir ifade oluşturmamız gerekiyor. Çünkü seçebileceğimiz bir yüzey değil. Yüzey oluşturmamız gerekiyor. Bu onun için de Bakın şuradan expression'a tıklıyorum. Şuraya ne diyelim? İşte radius diye radius diye bir yüz oluşturalım. Ve şöyle bir ifade gelelim. İşte x kare normalde bizim bildiğimiz dairesel denklemi ifade eden x kare artı y kare. Kare gök içerisinde. 0.5. Bu bize neyi verir? Y'yi verecektir. Yani Z'yi verecektir aslında. Yani aslında yüzeyi verecektir. Şöyle apply dedim. Şöyle gördüğünüz gibi radius ifadesi geldi. Daha sonra bunu variable atayacağım. Şöyle bakın şuradan variable var. Okey diyorum. ve ve buradan hangi bakın expression'a girmiştim ben dolayısıyla expression Tipinde hangisini seçiyorum? bunları Radius'u seçiyorum. Şöyle Radius'u seçtim. Apply dedim. Devam ediyorum. Şimdi artık e, yüzeyimi görebilirim. Nasıl göreceğim? Şöyle Iso Surface'e tıklıyorum. Bakın Iso Surface için Location'a geldim. Iso Surface diyorum. Okey dedim. Iso Surface olarak kalsın. Burada e, Neyi seçeceğim? Burada neyi seçeceğim? E, oluşturduğum Variable'ın ismi neydi? Variable bir olarak kalmıştı. O yüzden şuradan geliyorum. Bakın variable biri seçtim. Ve değerimi işte 0.8 metre olarak giriyorum. Yani o da arasına bir yere geliyor. Tabi e, hangi değer, değişkene göre atayacak oradaki, neye göre renklendirecek? Bunu buradan seçiyoruz. Buradan modu değişken olarak ayarladım. Ve değişkeni buradan sıcaklık seçelim. Ve şöyle sıcaklık aralığı girelim. User Specified diyorum. Ve buradaki minimum işte 299 Kelvin ile 309 Kelvin arasında seçiyorum. Ve Apply diyorum. Şöyle bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bir yüze oluşturuyor. Şöyle konturu kaldırırsak aslında daha rahat görebiliriz. Şöyle sıcak bölgeleri görebiliyoruz. Maksimum silinirimiz zaten 1 metre. 0.8 aldığımız zaman şöyle arasına bir ne atadı, yüzeye atadı. Bir de grafik oluşturabilmemiz de mümkün. Şöyle bir e, ilk başta grafik oluşturmamız için tabi bir ne oluşturmamız lazım? Bir line oluşturmamız lazım. İlk olarak line'ı oluşturalım. Şöyle location'a geldim. Line'a tıkladım. Buraya line 1 kalabilir. Okey dedim. Şöyle point'i seçiyorum. Şuradan bakalım. Eksi 0.75 0.0 Şurası da Eksi 0.75 Ve burası da 2.25 Şunu da samples'a 200 olarak giriyorum. Apply diyorum. Şöyle bakın şuraya bir tane line atadı. Bu line üzerinde biz bir grafik çizeceğiz. Ne yapıyorum bunun için? Bakın burada chart ikonu var. Tıklıyorum buna. Okey dedim. Data serisine geliyorum. Ve buradan oluşturdum. Line'ı seçiyorum. Y'ye giteni geldim. Buradan ne seçiyorum? Temperature seçiyorum. Apply diyorum. Şöyle bakın gördüğünüz gibi. Nasıl bunu neye göre oluşturuyor? Şöyle bakın şuradan yukarıdan doğru oluşturuyor. Normalde bakın iki, iki kere peak yapıyor gördüğünüz gibi. Tabi bu neye göre şöyle iki kere coil bölgesiyle karşılaşıyor bundan dolayı iki kere pik yapıyor buralarda evet sizlerle ısıtma bobini bobinin ısı transfer analizini inceledik bir sonraki videoda görüşmek üzere